394, 397'den büyük müdür, yoksa küçük mü? Cevabı, bu ya da bu işareti kullanarak yazmamız isteniyor. Bu, küçüktür işareti. Birazdan bu işaret hakkında daha fazla konuşacağız. Bu da büyüktür işareti. Şimdi de bize verilen sayılara bir bakalım. 394 ve 397. Hemen yazıyorum. 394 ve 397. Evet, iki sayının da üç tane yüzlüğü var. Aynı şekilde ikisinde de dokuz tane onluk var. Bakın, ikisinin de ikinci basamağı dokuz. Bu sayı 300 artı 90 artı 4. Bu ise 300 artı 90 artı 7. Yedi. Dördün yediden küçük olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Sayı doğrusu üzerinde 7'ye kadar sayarsak, yediden önce dördü söyleriz. Bu durumda, 394, 397'den küçüktür diyebiliriz. Küçüktür ya da büyüktür işaretlerini kullanarak da bunu şu şekilde yazabiliriz. 394, küçüktür, 397. Bu işaretin küçüktür demek olduğunu hatırlamanız için size bir ipucu vereceğim. Şimdi bu işaretin burasına bir çizgi çizdiğinizi düşünün. Evet, böyle. Ne görüyorsunuz? Küçüktürün K'si. Çizgiyi çizdiğinizde K elde ediyorsanız bu küçüktür işaretidir. Bu iki sayı için bir de 397. Büyüktür 394 yazabiliriz. Bu işaretin başına çizgi çizdiğinizde ise az önce olduğu gibi K harfini elde etmiyoruz. Bundan dolayı bu işaretinde ''Büyüktür'' demek olduğunu kolaylıkla hatırlayabiliriz. Ya da küçük olan, sivri olan küçük sayıyı işaret ediyor, büyük olan, ağzı açık gibi görünen tarafta büyük sayıyı gösteriyor diyebiliriz. İşte bu kadar basit.